Arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dünyanın en saçma sapan şiirine bakacağız en sinir bozucu ve en komik ve ben size bunları teker teker okuyacağım arkadaşlar birinci şiirimizin adı televizyonmuş üç katalık bir şiir yazarın adı Yaşar Çetin Kaya, Bursa'da yaşıyor. Emekli polis. Okay. Şiirin adı televizyon. Dediğim gibi dünyanın en saçma şiirleri burada. Hatta uydurmuyorum yani okuyorum şu anda. İnternetten buldum. Ben bunları daha önce görmüştüm. Şimdi sizlere göstereceğim. Gerçekten çok komik hepsi. Şimdi okuyorum arkadaşlar. Ee, bilmediklerimi öğreten sensin. Görmediklerimi gösteren sensin. Uzağa da yakın da odamıza sokan sensin. Güzel güzel programlarla Karşınıza bizi dizen sensin huh. Çok saçma Niye televizyon diye bir şey yazıyorsun ki yani Başka bir şey düşünemedin mi O kadar kafan yok mu Neyse Asya'yı, Afrika'yı, okyanusu, aslanı, kaplanı, yunusu Bizlere yansıtan, gösteren Büyük zevkle izleten sensin yani tamam televizyondan böyle belgesel falan izliyoruz. Ama yani baya abartmış bence. Bu şiirin adı Noel Baba'ymış. Aşırı saçma. Ee, yazarın adı Nazmi Adalı Gebze'de yaşıyor. Emekli memur 55 yıldır şiir yazıyor. 55 yıldır şiir yazıyorsa... Yani bu adamın büyük ihtimal bir usta profesyonel olması lazım. 55 yıldır şiir yazan... Bir adam neden bu kadar saçma başlık yazsın ki? Neden bu kadar saçma başlık koysun şiirine? Bu nasıl bir yazar ya? Bu bir yıldır yazıyordu bence. Neyse okuyorum. Uzunmuş ha. Neyse. Geliyor Noel Baba. Karlı dağlar aşarak böyle tipili havada. Tipili. Tamam mı? Ülkeler dolaşarak elinde sopası var. Dayanarak gürüyor. Sırtında torbası var. Armağan getiriyor. Torbada neler neler doldurmuş Noel Baba. Verecek hediyeler. <gülüyor> Size yeni yılda payınıza düşecek nice kıymetli şeyler. En fazla sevinecek, alacak öğrenciler. Aslında bunu... Yani tamam yetişkinler bunu beğenmiyor olabilir. Belki bu şiiri çocuklara da yazmış olabilir. Yani çocuklar okusun diye. Çocuklara özel de yazmış olabilir. Bilmiyorum. Ne yorum gelmiştir altına var ya bunların. Bunu da okuyorum. Bu arada 360 pi gösteriyor arkadaşlar. Benim okuduğum ekran. O yüzden fazla belli olmuyor. Birazcık kesik kesik okuyorum. Çok bulanık. Uzunca zamandır görmeyeli seni bir başka kadın bir hoş olmuşsun. Kollarıma alıp da sarmayalı seni. Beyaz peynir gibiydin kaşar olmuşsun. <gülüyor> Şiirin adı seni. Yazarın adı. Ee, Mükremin Yılmaz Kayserili. 46 yıldır şiir yazıyor. Pul. Fatına 46 yıldır şiir yazıyorsan bunu mu yazdın yaza Şiirin adı Seniymiş ee, Yazıyor Bu şiiri geçmişte birlikte oldu Şefika Hanım'a itiraf etmiş Uğursuz karısı yani Şimdi bu şiirimizin adı Otomobilim Otomobilim Evet okuyorum benim canım otobilim, ben seni çok çok severim, sana biner sevdiklerimle giderim, kornaya basar düt düt derim. Seninle giderken bana bakar kızlar, camımı da açarım düzelince havalar, aman yetişeyim bozulmasın aralar, bu yoldan geçemem sevdiyeceğim bağlar karalar. Neyse. Bağlı akadalar. Devam edelim. Tonguç kulunu çok sever seni. Her pazar yıkar patlatır her yerini. What? Ne alaka? Yıkar patlatır her yerini. Bilmiyorum. Ee, yıkar patlatır her yerini. Üstüne bir de cila çekti mi? Değmeyin keyfime. E5 bekler beni. Bir kıta daha var yazma yazmasaydın yazmasaydın yazmamış olsaydın yazmasaydın Ben böyle şiire tıklayayım ya E5 tıkalı olur atamam vitesi 5'e ama boş oldu mu hızıma yetişemez kimse köprü üstünde <gülüyor> Yavaşlatsa da hızımı gişe canım feda olsun senin gibi otomobile Yani o kadar da değil Evet başka Niye gittin Megan Fox Üç kıtalık Kıta bile demek istemiyorum o kadar saçmak iyi. Evet Entarisi kırmızı Hollywood'un yıldızı Kalbimin tek hırsızı Niye gittin Megan Fox Bir Fritos vereydik Sots alaydın Göreydik hello welcome diyeydik Niye gittin Megan Fox bir gün yine bekleriz hep yolunu gözleriz beklemekte çok özleriz. Niye gittin Megan Fox? <Gülüyor> Delireceğim. Bunun adı neymiş? Banana ne? Banana ne? Bana ne? Öyle bir şarkı var galiba. Bir çocuk söylüyordu onu ya. Böyle banana ne, banana ne, banana ne bir şey yapıyordu. Neyse, okumaya devam edelim. Şiirimizin adı Banana ne? Aa dur. Adamın ismini falan hakkındakileri okumadın. Niye gittin Megan Fox'un yazarı? Bünyamin Kuzu. 58 yaşında. Yok daha okunmuyor, Çok bulanık. Neyse. 7. Şiir. 7 tane şiir okumuşum. Herhalde. Bana ne? Adı. Okumaya başlıyorum. Sonra adamın hakkındakileri okuyacağım. Neyse. Hava. Soğuk. Üşüyorum. Üşürsen üşü bana ne. Dışarıda kar yağıyor. Yağırsa yağsın sana ne. Fakirin yiyeceği yok. Allah düşünürsün bana ne. Maaşlara zam yok. ben de para yok bana ne. Son. ki son. Duydum ki kadın ölecekmiş. Ölürse ölsün sana ne. Sana minaş kalacakmış. Yahu baştan söylesene. Adamın hakkındakiler. Kamil Soyer. 85 yaşında o moruklamış. İzmir'de yaşıyor. İzmir'nin Narlıdere. Huzur evinde yaşıyor. Yani belli adamın kafa gitmiş. Zaten anladım ben huzur evinde yaşıyor dediğinden. Normal bir insan arkadaşlar bu şekilde şiir yazmaz. Yani sakın böyle şiir yazmayı denemeyin. Normal bir insan yazmaz. Bunların akıl hastanesini falan kapatılması lazım. Ya da... Bu 85 yaşındaki adam gibi. Bu 85 yaşındaki dede gibi. Ne bileyim. Huzur evine kapatılması lazım. Yani normal bir insan yazmaz. Belli ki bunlar deli. Kafası gitmiş bunların. Sıradaki şiirimiz tutuldum. Tutuldum sana. Tutuldum bir güzele. Tutundum bir gazere Tutkum ten. Zelzele. Tutundum dön ezele. Titredim bu yitikte. Kilitledim can tetikte. Gitmedim tek çeltikte. Bitmedim kan çeltikte. Çeltik. Adamın tipini böyle görseniz şu anda. Ben size ekranı gösteremiyorum. Yani şöyle... Bir tarafta küçük ekran, bir tarafta büyük ekran yapmayı bilmediğim için anca böyle okuyarak söyleyebiliyorum. Bu şiirler gerçekten çok acayip. Son. Üç kıtalık. Sonuncu. Kurmadım yer heveste. Kurmadım kor ateşe. Durmadım son nefeste Vurmadım aşk kafeste Sıradaki kriz masası Bir, iki, acı sivri biber Bir de hormonsuz domates Beyaz peynir olmasa da olur Bir de köpek öldüren şaraba atarım Gömü üstümden ben dünyanın derdine Alem hayran kalsın birader şu keyfime <gülüyor> Ya. Bir araç keyfimi. Sandalda açıldım denize. Takatım yok. Küreklere. Olmadı be birader. Hayalde de. Yenildim krize. Zaten şiirin adı kriz sonunda krizle bitirmiş. Bu şiirin adı berberim. Ee, saçım sakalım uzadı. Serseri gibiyim. Gezerim deli gibiyim. papazları mı, Berberim. Saçlarım bitirendi. Üst katı kiraya verdim. Kiramı da alamadım. Kurtar beni bu kiracıdan berberimi. Ya senin berberin kiracıyı ne yapsın? kefir mi olsun senin önüne? Parasını on versin ne yapsın? Neyse. Elindedir makasın. Pek. Bu adamdan nefret ettim. Elindedir makasın. Pek hünerlidir ellerin. Tatlı dilin. Herkesi seversin. Benim yakışıklı berberim. Yuh yuh yuh yuh yuh ya. Evet. Başka? Sevgilim diye bir şiir var. Bakalım buna da. Oh. Çocuk yazmış yalnız burun. Baya çocuk. Önce okulda başladı. Sevdan çikolata sevgilim neredesin sabah seninle açıldı gözüm mısır piramitin neredesin atölyede sevdim seni pirinç pilavım neredesin neden baktın öyle bana zakkum çiçeğim neredesin bu şiirlerin hiçbir duygusallığı yok size hiçbir his vermiyor yani bu şiiri okurken ne hissediyorsunuz hiç duygulandınız mı hiç? Ağladınız mı? Hayat diye bir şey var. Yaşamak hüzün, hüsran. Yaşamak keder, acı. Hayat tatlı olsaydı... ...pastaneler olmazdı. <gülüyor> Çok duygusal ya. Şaka. Şaka Bunlar neresi duygusal? Şaka. Şaka yapıyorum tabii. Altına bir sürü yorum gelmiş. Yorumları okuyorum. Beynim yandı. Ulan bu kadar gülmemiştim uzun zamandır. Sana ne efsane olmuş. Yorumları okuyorum. Her biri sanat eseri. E orada küfür var. Onu söyleyemiyorum. Amek işte. Şiir güzel bir sanattır. E fişkeyi kim kırdı? Ha ha o olmazsa olmaz. Bunlar hep akraba. Evli gidin sonucu. Evliliğin sonucu İki kişi beğenmiş bir kişi beğenmiş Bunların yorumlarını Şimdi ben de bir yorum eklesem mi Tamam yazayım Çok Saç Ma Ve Çok Komikti Ve gönderiye bastım gönderdim Evet ve bu yorumların hepsi bir ay 2 ay 4 ay önce yazılmış en yenisi benimki bir dakika önce Bir dakika bile geçmedi zaten Evet arkadaşlar şiirlerimiz bu kadardı Yani en altına kadar geldik kaç şiir bitirmişiz 22 tane galiba 21 20 diyor 22 tane şiir okumuşuz şu an kadar. Neyse arkadaşlar Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar yani bunları bulmak için çok uğraştım. İsimlerini yazdım, yazdım, yazdım bir türlü çıkmadı. Böyle mesela bir şiirin başlığını yazdım çıkmadı, bir şiirin kelimelerini yazdım çıkmadı. Yani çok zor buldum bunları. Ben de böyle video çekmek istedim arkadaşlar. Aşağıdan e, videoma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Diğer videolar içinde. Bekleyin. Onlar da gelecek. Yani belki yarın, belki yarından da yakın. Bilmiyorum. Yarın da video atabilirim belki. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Bu arada 60 bölümlük serili videolarımızı da izlemeyi unutmayın.